Dolayısıyla şimdi Yunanca'dan Arapça'ya aktarılan antik Hellenistik dönem felsefe birikimiyle sınırlanması mümkün olmayan ve insanlık tarihiyle eş zamanlı ve ilahi kökenli ezeli bir hikmetin yansımasından mı ibarettir? Yani bu da İslam felsefesini ne yapıyor? O diğer ikinci yarısını ifade eden, o yüzde ellinin kalan kısmını ifade eden bir e, soru, bir cümle oluyor. Doğru, evet. İslam felsefesi ne kadar Yunanca'dan Arapçaya aktarılan antik Hellenistik dönem felsefe birikimini ihtiva etse de aynı zamanda insanlık tarihiyle eş zamanlı ve ilahi kökenli, ezeli bir hikmetin yansımasını da ihtiva ediyor. Ha, hatta şöyle diyebiliriz, yani bu iki ifade tamamıyla e, İslam felsefesinin bugün bizim anladığımız şekilde, şekliyle anlatan iki ifade oluyor. Yine hoca soruları çoğaltıyor tabii. Odağında bir din olarak İslam'ın inanç esaslarını akli olarak ispatlamanın ve açıklamanın bulunduğu din ile felsefenin akıl ile vahyin uyumunu merkeze alan dini bir felsefe midir? Bu da doğru. Yani her ne kadar dini bir felsefe Demesek de İslam felsefesi için onun merkezi problemleri açısından konuştuğumuzda dinle felsefenin hatta akıl ile vahyin daha kesin ifadelerde söyleyecek olursak akıl ile vahyin uyumunu kendisine başat bir ne diyelim problem edinen bir felsefe aslında İslam felsefesi. Çünkü aynı problem İslam düşüncesinin geneline ait merkezi bir problem. Akıl ile vahyin nasıl uydurulacağı uyumu. E, tabii bu Müslüman filozofların bir derdi olduğu için e, yine tamamıyla ne yapıyor İslam felsefesini e, İslam felsefesini atıp yapmıyor. Arapça'ya aktarılan felsefi birikimin yanı sıra Müslümanlar tarafından üretilen kelam teorik cephesi itibariyle tasavvuf, hukuk felsefesi anlamında fıkıh usulü ve dil felsefesi olarak Arap dil ve edebiyatına dair çalışmaları da içine alan daha geniş kapsamlı bir entelektüel çabayı mı, çabaya mı işaret etmektedir? Yani İslam düşüncesi böyle bir çabaya tekabül ediyor ama İslam felsefesi bu külli çabanın içerisinde bir çeşit çaba olabilir belki daha kuşatıcı değil yani bundan daha kuşatıcı değil İslam felsefesi. Evet arkadaşlar. Şimdi İslam felsefesi ile ilgili artık kendi giriş cümlelerimizi kurabiliriz. İslam felsefesi aslında İslam medeniyetinde, İslam coğrafyasında yapılan felsefeye verilen isim. Yani biz İslam felsefesi tabirinden bütün bu konuştuğumuz şeylerden sonra anlayacağımız şey şu ki, bir felsefe var, geçen hafta gördük, felsefeyi tanımladık. Bu felsefe evrensel bir felsefe. İnsanın rasyonel düşüncesinden kaynaklanan, kendisini ve dış dünyayı anlama çabasını ifade eden, Entelektüel bir faaliyet demiştik, varlığı, varlığın hakikatini anlayıp e, hikmeti yakalayıp o hikmete sahip olduktan sonra onu yaşayarak mutluluğa ulaşmayı, bir değer değere sahip olmayı hedefleyen insanın e, entelektüel faaliyetiydi felsefe. Bu tabii çok kadim bir çaba. E, felsefe ismi bağlamında biz onu Antik Yunanın 6. MÖ. 6. yüzyılına kadar geri götürmüştük ama felsefe isminin dışında ele aldığımızda aslında adına felsefe dediğimiz bu e, insana ait entelektüel çabanın Hazreti Ademe kadar değil mi geri götürülebileceğini biz gayet tabii biliyoruz söyleyebiliriz çünkü düşünme faaliyeti e, insana özgü bir faaliyet. Dolayısıyla ilk insan, ilk peygamber aynı zamanda ilk düşünen ve ilk filozof olmuş oluyor. Bu anlamda Hazreti Adem e, yani felsefe demesek de düşünme eylemini entelektüel bu faaliyeti icra eden ilk insan olarak yeryüzünde bulunuyor. ve Kendisi bir peygamber olduğu için de e, Allah'tan e, direk bu vahyi aldığı için, bu hikmeti aldığı için de onunla başlayan ve peygamberler silsilesi boyunca, peygamberler tarihi yoluyla e, günümüze kadar ulaşan e, bu ezeli hikmete, başka bir tabirle halidi hikmete biz e, felsefe diyoruz ve bu felsefe çeşitli zaman dilimlerinde çeşitli medeniyetlere konuk olduğu gibi 8. yüzyılın ortalarından itibaren de Müslüman dünyasına İslam dünyasına konuk olmuş bir entelektüel faaliyete tekabül ediyor. Dolayısıyla biz diyeceğiz ki İslam felsefesi 8. yüzyılın ortalarından itibaren yani 750 yılında başlayan Abbasi iktidarıyla Bağdat merkezli sistematik tercüme faaliyetiyle İslam dünyasına girmiştir. Şimdi arkadaşlar, şöyle tarihlere bir dikkatinizi çekeyim. 750 yılı Abbasi hilafeti'nin başladığı tarih. Ondan önce o zaman şöyle bir kaç yani kaç yıllık bir İslam tarihi geride kalmış oluyor. Peygamberimizin de vefatından sonrasını sayacak olursak yaklaşık 100 yılı aşkın değil mi? 120 yıllık bir İslam tarihinden sonra ne yapıyor? İslam felsefesi, İslam düşüncesinin belli bir aşamasında kendisini gösteriyor. Peki nasıl ortaya çıkıyor? Tabii ki işte Müslümanlar ne yapıyorlar? Fetihler yoluyla, kadim medeniyetlerle Karşılaşıyorlar ve bu karşılaşmanın sonucunda bir takım bilgiler, kitaplar, kaynaklar elde ediyorlar. Ve elde edilen bu külli miras, evrensel miras mirasa yabancı kalmıyorlar. Onu ortadan kaldırmıyorlar, ilgisiz kalmıyorlar. Bu çok önemli. Yani burada dikkat etmemiz gereken en önemli şey Müslümanların ta o yüzyıllarda, e, düşünün yani dünyaya bir e, iddiayla e, gelmişsiniz, İslam gibi bir iddianız var, bir teklifle yeryüzünde dolaşıyorsunuz ve e, çok kısa sürele, süre içerisinde dünyanın birçok bölgesine yayılıyorsunuz, coğrafi anlamda genişliyorsunuz e, ve ilahi bir hikmeti temsil ediyorsunuz, bir e, düşünceyi temsil ediyorsunuz. Ama bu karşılaşmalarınız esnasında e, pagan kültürlere ait olup olmadığına bakmadan e, onlardan elde ettiğiniz bilgileri, kaynakları yok etmek yerine onlara ilgisiz kalmayıp merak ediyorsunuz ve Arapçaya tercüme ediyorsunuz. Felsefi mirası. Böylece büyük bir düşünce, büyük bir entelektüel hareketliliği de İslam düşüncesine ve İslam dünyasına intikal ettirmiş oluyorsunuz. Bu önemli bir şey işte. Çünkü her medeniyet bunu yapmıyor. Büyük bir medeniyet olmanın ya da ilim medeniyeti olmanın göstergelerinden bir tanesi de kimden gelirse gelsin, ilme, bilgiye, hikmete karşı yabancı kalmamak, ilgisiz kalmamak Müslümanların en önemli özelliklerinden bir tanesi arkadaşlar. Çünkü e, Müslümanlar gerek Kur'an-ı Kerim'de, e, daha önceden edindikleri bilgiler ve hadis-i şeriflerde kendilerine telkin edilen hikmetle alakalı e, motivasyona sahipler. Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinde özellikle e, işte Allah dilediğine hikmeti verir. Kime hikmet vermişse ona büyük hayır vermiştir diyor mesela bu ayet 143. ayet yanılmıyorsam çok ilgi çekicidir yani Müslümanlar sürekli onunla motive olmuşlardır. Yine hakeza Peygamberimizin hikmet müminin yitidir onu nerede bulursa alsın sözü ve ilim Çin'de dahi olsa gidip onu alınız şeklindeki telkin ve tavsiyeleri, hadis i şerifleri Yüzyıllar boyunca Müslümanlar için önemli motivasyon kaynalanmıştır. Dolayısıyla Müslümanlar zaten e, ilme, felsefeye, hikmete karşı açık vaziyetteydiler. Yani e, pozisyon olarak bunu almaya hazır e, haldeydiler. Belli bir hazır bulmuşları vardı. E, felsefe böyle bir hazır bulmuşluğun üzerine geldiği için... Çok kolay bir şekilde tevarüs edildi Müslümanlarca. Tevarüs edildi ve daha sonra öylece kalmadı. Onun üzerine şerhler yazıldı, yorumlar yazıldı. İslam düşüncesi ekseninde özellikle de nübüvvet fikri, mead fikri ve tevhid düşüncesi ekseninde ne yapıldı? Bu antik e, Grek mirası yorumlandı, revize edildi. Ve Müslümanlar onu Temellük ettiler. Bakın bu kavramlara dikkat edin. Yani tevarüz etmekle kalmadılar, onun miras edilmekle kalmadılar. Daha ileriye götürerek onu kendilerine mal edebildiler. Kendisine bir insanın bir şeyi mal edebilmesi için onun üzerine kendine özgün değil mi? yorumunu katması gerekiyor. Ve Müslümanlar şöyle baktılar. Bu ilim ezeli anlamda Allah'ın ilmidir. Hikmet ezelidir. Dolayısıyla kaynağı aslında Yüce Allah'tır. Dolayısıyla Yüce Allah'tan çıkmış olan bu hikmet yeryüzünde asırlar boyunca dolaşmıştır. Kimi zaman bir pagan medeniyetin zihin dünyasında, kimi zaman işte bir monoteist, bir dine mensup insanların zihninde yaşamış, ve yeryüzünde dolaşmıştır. Netice itibariyle Müslümanlara da 8. yüzyılda intikal etmiştir bu. Ezeli hikmet. Dolayısıyla Müslümanlar böyle baktığı için felsefeyi sahiplendiler. O yüzyıllarda onu bırakmadılar. Ona karşı ilgâne kalmadılar. Ve sahip çıktılar. Kendilerine de mal ettiler arkadaşlar. İşte İslam felsefesi bu şekilde teşekkür. Etti, ortaya çıktı. Şimdi bu tercüme hareketiyle ilgili bakın e, burada bazı teknik ayrıntılar var onlara hemen bakalım. Tercüme hareketi sayesinde antik ve helemistik dönemde Akdeniz hav Havzası'nda üretilen felsefe ve bilim mirası ya doğrudan Grekçe'den çevriliyor Arapça'ya ya da e, 6. ve 7. yüzyıllarda kısmen çevrildikleri Süryanice metinler aracıları. Yani işte bu antik Yunan mirasının da kendisi, kendi bir hikayesi var arkadaşlar. Özellikle Aristoteles ve Platoncu okullarla Hellenistik dönemde ve Roma döneminde devam eden felsefe, antik felsefe Roma hükümdarı Justinia'nın 529 yılı yanılmıyorsam 529 yılında Atina okulunu ve İskenderiye okulunu kapatmasıyla Felsefiyi yasaklamasıyla bir anlamda son buluyor. Oradaki insanlar, Atina okulundaki, İskenderi okulundaki filozoflar düşünürler, kaçarak işte bir kısmı cündişapur Şapur bölgesine, bir kısmı Harran, bir kısmı Nusaybin bölgesine gelip orada okullarda ne yapıyorlar? Bildiklerini o bölgenin insanların anlatıyorlar ve çoğunluğu Süryani olan insanlara anlatıyorlar. Dolayısıyla Antik Yunan düşüncesi bir anlamda 6. ve 7. yüzyılda, bakın milattan sonra 6. ve 7. yüzyılda yani İslam'ın da neşet ettiği yüzyıllarda Süryanice'ye çevrilmiş oluyor. İşte Müslümanlar tabii fetihlerle ne yapıyorlar? Bunlarla karşılaşıyorlar ve bu Süryanice eserlerden de Arapçaya tercüme etmek yoluyla e, antik Yunan düşüncesini tevarüs etmiş oluyorlar. Plotinus, bu isim yeni Platonculuğun kurucusu arkadaşlar. Plotinus'un öncülük ettiği yeni Eflatunculuğu, Eflatun ve Aristoteles'in felsefelerini uzlaştırma çabaları İslam dünyasına aktarılan felsefenin temel karakterini oluşturuyor. Şimdi İslam felsefesinin özellikleri nelerdir diye dediğimizde sorduğumuzda, onun karakteristiği yeni Eflatuncu bir karakteristiğe sahip olmasıyla alakalı. Çünkü e, aslında tercüme edilen metinler bir anlamda Aristoteles'le Eflatun'un düşüncelerini birleştirmeye, uzlaştırmaya çalışan Plotinus'un e, ve onun ekibi olan yeni Eflatunculuğa e, ait şerhlerin ve yorumların tercümesi olduğundan e, direkt İslam felsefesi şekillenirken yeni Eflatuncu bir tarzda felsefeyi e, anlayarak veya algılayarak şekillenmiş oluyor. Atina ve İskenderiye'de yoğunlaşan yeni Eflatuncu filozoflar Eflatun ve Aristoteles'in sistemlerini uzlaştırmaya yönelmiş ve bu uğurda büyük bir şerh literatürü oluşturmuşlardır. Aristoteles'i Eflatuncu bir gözle yorumlayan bu şerhlerin oluşturduğu felsefe tasavvuru İslam dünyasına aktarılan felsefi birikimin de temel özelliğini oluşturmaktadır diyoruz. 5 ve 6. yüzyıllarda İskenderiye'deki filozoflar, Aristoteles'in eserlerine dair her eser bir araştırma sahasını tekabül edecek şekilde kapsamlı bir tasnif şeması geliştirmişler. Şimdi iki büyük Aristocu okul var arkadaşlar. Birisi işte Yunanistan'ın başkenti olan Atina'da, Atina Okulu. Diğeri Büyük İskender'in kendi adıyla kurduğu, Mısır'da kurduğu, değil mi? Helenistik dönemin en önemli okullarından biri olan İskenderiye Okulu. Burada Yunan düşüncesine sahip Aristotelesçi filozoflar var. Aristotelesçi bu filozoflar ne yapıyorlar? Aristoteles'in eserlerini özellikle bu İskenderiye Okulu'nda Afrodisi dediğimiz, İskender Afrodisi isimli Aristotelesçi filozof Aristoteles'in eserlerini düzenli, sistematik hale getirmeye çalışıyor. Bunu yaparken konularına göre, alanlarına göre bunu sistematize ediyor. Yani tamamen bir sıralama faaliyeti, tasnif faaliyeti. Bakın 5. 6. yüzyıllarda İskenderiye'deki filozoflar, Aristoteles'in eserlerine dair her eser bir araştırma sahasına tekabül edecek şekilde kapsamlı bir tasnif şeması geliştirmişler. Ve bu sürecin sonucunda Aristoteles'in eserlerinin tasnifi tüm bilimlerin bir tasnifi haline gelmiştir. Şimdi o zaman bilimler sınıflandırması dediğimiz ya da ilimler tasnifi dediğimiz bugün bilim felsefesinin ya da bilim tarihinin başlangıcına tekabül eden olay burada başlıyor. Yani ilimler bir anlamda tasnif ediliyor. Hangi bilgi? Hangi alanı ifade ediyor, hangi bilim neyle uğraşır gibi bu o zaman neyle başlıyor? Aristoteles'in eserlerinin tasnifiyle başlıyor. Daha sonra bu tasnif artık hem İslam dünyasındaki işte bu felsefe hareketini de daha sonraki yüzyıllarda Latinler tarafından işte Orta Çağ'da e, sürdürülen e, felsefede de belirleyici rol oluyor bilim tasnifi açısından. Ee, öncelikli olarak tas, tasviri ve öğretime yönelik bir işleve sahip olan bu şema, daha sonra ontolojik gerçekliği yansıttığı düşüncesiyle normatif bir değer kazanmış. Şimdi bu ifade ne anlatıyor bize? Bu tasnif önce ya bu e, Aristoteles'in eserlerini bir sıralayalım, bir düzene sokalım, sonra okulda öğrencilere bunları anlatırken eğitimde, öğretimde kolaylık olsun diyerekten sırayla Eserleri okutmaya çalışmak yani pedagojik bir fayda öngörülerek yapılıyor. Daha sonra bir bakılıyor ki aslında bu dış dünyadaki ontolojik düzenle, hiyerarşiyle paralel bir sistem. Dolayısıyla o sistem öyle algılanmaya başlıyor Yani şöyle diyelim işte teorik felsefe, pratik felsefe. Teorik felsefe, dış dünyada insanın müdahale edemediği meseleleri anlamaya dönük bir felsefe. Bunlar işte fizik, matematik ve metafizik konularını içeriyor. En altta fizik var, onun bir üstünde matematik var, ondan sonra metafizik var gibi. İşte zaten metafizik ismi fizikten sonra gelen anlamında konulmuş bir isim yani. Fizika kitabı var Aristoteles'in, metafizikası aslında metafizika değil fizikten sonra geldiği için o kitaba da diyorlar ki bunun ismi de metafizika olsun yani fizika kitabından sonra gelen kitap anlamında ama bir bakıyorlar ki yani insanın zihin yapısı varlığın ontolojisini yani varlığı anlarken nasıl bir basamak üzerinden hareket ediyor. Önce dış dünyada gördüğü nesnel varlıkları e, tanıyor. Yani fiziği. Daha sonra matematik e, bir pozisyona, matematik bir e, e, aşamaya geçiliyor. Ve insan zihni fiziğin suretini, fiziksel olanın suretini çıkarıyor. Yani matematiksel nesneler nasıldır? Soyut nesnelerdir. E, doğadaki varlıkların sayısı mesela. diye ki önümüzde dört tane taş var. Aslında dört tane taş yan yanadır. Siz onun sayısının dört olduğunu matematik sayesinde zihinsel olarak soyutluyorsunuz. Ve dört sayısını zihninizden o varlıkların sayısı olarak ifade edip çıkarsıyorsunuz. Aslında orada dört tane demeseniz de yan yana taşlar var. Siz onun dört tane olduğunu matematik yoluyla soyutlayarak çıkarıyorsunuz. İşte bakın Fizik olandan daha soyut olana geçişi matematik sağlıyor. Oradan da daha soyut olana, ilk ilkelere, ilk prensiplere yani metafiziğe geçişi yine işte matematiğin sağladığı bu basamak aracılığıyla yapıyorlar insanlar. Dolayısıyla tabanda fizik, onun ortasında matematik, onun da üstünde metafizik var. O zaman matematik ne oluyor? Metafizik fizik arasındaki bağlantıyı, köprü kuran, soyutlamaya yarayan ara bir e, ilim olmuş oluyor. Dolayısıyla bakın bilimlerin sınıflandırmasının aslında bir ontolojik gerçekliği yansıttığı düşüncesi buradan geliyor ve bu artık normatif bir değer haline geliyor. Yani olmazsa olmaz, olması gereken e, sınır, sınıflandırma ve tasnifin, bu olduğu iddiası artık o dönemde bir değer haline geliyor. Bu tasnife göre Aristoteles'in organonu ile Forfiri'nin İsa isimli kategoriler için kaleme aldığı ön söz felsefenin aleti aracı olarak mantık hakkındaki temel dokuz kitabı oluşturmuştur. Şimdi bakın, bilimler tasnifinde mantık ilmi var. Aristoteles'in Organon isimli e, dokuz kitaptan oluşan e, bu mantık külliyatı ilimlere bir giriş e, yapmayı ifade ediyor. Yani kim bir ilimle uğraşmak istiyorsa, bir bilimle uğraşmak istiyorsa öncelikle mantık bilecek. Yani mantık ne demek? Bu ilimle uğraşmanın metodu Doğru düşünmenin, akıl yürütmenin yollarını, yöntemlerini, aklın ilkelerini, nasıl çalıştığını, bunları bilecek. Bunu nasıl bilecek? işte mantık sayesinde bilecek. Dolayısıyla ilimler tasnifini yaparken o zaman mantıkla başlıyorlar. Aristoteles'in organonu ve Porfirinin isagojisi, mantık külliyatının ıı, tamamını oluşturmuş oluyor ve felsefenin aleti olarak, burada felsefe tabirine de dikkat edin. Arkadaşlar felsefe tabiri 17. yüzyıla kadar e, bugünkü anlamıyla pozitif bilimlerin kapsadığı bütün bilimleri de ifade eden bir kavram. Yani felsefe deyince bugün farklı bir şey anlıyoruz. Ama 17. yüzyıldan önce bugün bilimden ne anlıyorsak felsefe deyince ondan e, onu anlıyorduk. Yani felsefe hem felsefeyi hem de bilimi e, temsil ediyordu 17. yüzyıldan önce. Dolayısıyla felsefenin aleti aracı dediğimizde aslında bilimin aleti ve aracı da demiş oluyoruz mantık için. Felsefe daha sonra teorik ve pratik şeklinde iki kısma ayrılmış. Teorik felsefe de fizik yani tabiat bilimi, matematik ve metafizik şeklinde alt dallara, pratik felsefe ise Ahlak, ev yönetimi ve siyaset şeklinde e, ne yapılmış? Tasnif edilmiş. Bakın bu çok önemli. Bir de pratik felsefe var. Yani teorik felsefe ile pratik felsefeyi biz birbirinden nasıl ayıracağız? E, arkadaşlar teorik felsefe bizim yani insanın müdahale edemediği, dış dünyada hazır bulduğu e, olayları, olguları, varlıkları tanımak için Yaptığı entelektüel faaliyet, akıl yürütme iyi ifade ediyor teorik felsefe. Pratik felsefe ise insandan neşet eden, insandan kaynaklı, insanın e, davranışlarıyla, hareketleriyle, haliyle ortaya çıkan e, bir takım ol, olay ve e, varlıkları ara, araştıran, onları anlatan, açıklayan, ilimleri ifade ediyor. Pratik felsefe. Bu anlamda üç temel pratik felsefeden bahsedebiliyoruz. Birincisi ahlak ki kişinin eylemlerini ifade ediyor bu. İkincisi ev yönetimi, bir anlamda ekonomi. Üçüncüsü siyaset, o da toplumun ahlakını, yönetilmesini ve benzeri ifade eden daha külli bir ahlak, daha toplumsal ahlak diyebileceğimiz bir yapıya tekabül ediyor. Aristoteles'in eserleri dikkate alınarak yapılan bu tasdik daha sonra genişletiliyor. Yani Aristoteles'in üzerine yazı yazmadığı, eser kaleme almadığı alanlar da başka düşünürlerin eserleriyle tamamlanıyor ve böylece büyük bir ilimler e, külliyatı, tasnifi yapılmış oluyor. Neymiş bunlar? Mesela botanikte Theoplastus, geometride Öklid'in eseri, aritmatikte Gerasalı Galen'in, eseri, musiki ve Astronomi batlamyus'un eseri. Ev yönetimi Bryson'un, tıp galen'in kitapları yoluyla ikmal edilmiş. Şimdi tevarüs edilen felsefi birikimin uzlaştırma fikrine dayanıyor olmasını da verdiği ilhamla tercüme hareketiyle başlayan süreçte felsefenin ve hikmetin sürekliliği, birikimselliği ve evrenselliği bağ bağlamında çağlar boyu çeşitli kültür havzalarında tezahür eden ezeli hikmetin bu defa İslam medeniyetine misafir olduğu vurgulanmış ve çoğu zaman bu ezeli hikmet ile peygamberler tarihi arasında sıkı bir ilişki kurularak felsefenin ve hikmetin nebevi bir kökene sahip olduğu ve peygamberlik kan dilinden kaynaklandığı üzerinde ısrarla durulmuştur. Ee, şöyle bir soru gelebilir aklınıza. Felsefe nasıl oldu da Müslümanlarca meşru kabul edildi? Ve benimsendi. Az önce aslında ifade ettiğimiz şey tam da e, bununla alakalıydı. İşte felsefeyi meşru kılan Müslümanlar mezdinde ona bakış açılarıyla alakalı bir şey. Müslümanlar onu sürekliliği açısından ele aldılar. Birikimselliği açısından ele, ele aldılar ve evrenselliği açısından ele aldılar. Yani bu sadece e, Yunanlılara ait, Aganlara ait bir takım uydurma düşünceler, fikirlerdir demediler. E, bunun evrensel bir ilim olduğunu, bir hikmet olduğunu düşündüler. Aynı zamanda bunun birikerek geldiğini ve sürekliliği temsil yani bir sürekliliğinin olduğu, bir öncesinin, olduğunu bilerek buna yaklaştılar. Ve hatta peygamberlik kandilinden kaynaklanan, nebevi kökene sahip bir entelektüel faaliyet olduğunu düşündüler. Böylece temaruz ettiler. Dolayısıyla bir anlamda zınmen oldu? Meşruiyetini, felsefe kazandı ve tercüme hareketleri hızla devam etti. 200 yıl boyunca sürdü. 8. yüzyılda başlayan, özellikle de Beytül Hikme'de daha böyle sistematik bir faaliyete dönüşen tercüme hareketleri 10. yüzyılın ortalarına kadar devam etti. Ve bütün felsefi miras İslam dünyasına intikar etmiş oldu arkadaşlar. Böylece İslam dünyasında bir filozoflar silsilesi değil mi? Feylesuf ya da Felasife dediğimiz Arapça tabirle bir grup, bir zümre oluştu ortaya çıktı. Peki İbn Sina felsefeyi nasıl tanımlıyor? Cüneyt Hocanın makalesinde İbn Sina'nın eserinden felsefe ve hikmet tanımları derlenmiş. Hemen bakalım aslında bizim felsefeyi tanımladığımız geçen haftaki tanımla hemen okuyunca anlayacaksınız çok paralel hatta birebir aynı diyebiliriz. Felsefe bir akıl yürütme disiplinidir ve insan bu disiplinden şu iki alana dair derinlikli bir bilgi elde etme noktasında istifade eder. Hangi alanlara dair tüm varlığın özü itibariyle nasıl bir hal üzere bulunduğu ve ne tür fiillerde bulunması gerektiği. Bu sayede insan nefsi değer kazanır, yetkinleşir ve var olan aleme benzeyen, akledilir bir alem haline gelir. Ayrıca ahiretteki en büyük mutluluğa da hazırlanmış olur. İnsanın söz konusu amaçlar için gerçekleştirdiği bu çaba ise insanın gücü ölçüsündedir. Başka bir tanımında felsefe, insan nefsinin gücü ölçüsünde var olanlara dair kavramsal bilgiye ulaşmak ve teorik ve pratik hakikatlere dair yargılarda bulunmak suretiyle yetkinleşmeye çalışmasıdır. Felsefenin amacı insanın vakıf olabileceği oranda tüm var olanların hakikatlerine vakıf olmasıdır. Ee, dolayısıyla aynı şekilde i̇bn Sina da yapıyor? İlimleri tasnif ediyor. Tıpkı e, Aristoteles'in yaptığı tasnifte olduğu gibi tabii daha detaylı bir tasnifi burada e, ne yapıyor? E, veriyor kitapta makalede Cüneyt Hoca ben de e, onun fotoğraflarını buraya koydum. E, şöyle bir bakalım. Alet ilmi, mantık diyor. İbn Sina mantığın bölümleri var. Isagoji mantığa giriş, Elmethal ikincisi kategoriler, makalat, makulat pardon. Üçüncüsü yorum, yorum üzerine ibare. Dördüncüsü birinci analitikler kıyas. İkinci analitikler burhan topikler, cedel, sofistik deliller, safsata, retorik, hitabet ve poetika, şiirden oluşan dokuz kitaplık mantık organonun bölümleri aslında bunlar. İkincisi teorik ilimler. Teorik ilimler bakın, a fizik diyor. Fiziğinde kendi içerisindeki birtakım alt disiplinleri var. Gökyüzü ve Alem, Oluş ve bozulmuş Etkiler, Edilgiler, Mineraloji, Madenler ilmi, Meteoroloji gibi, Botanik, Zooloji, Psikoloji, değil mi? İnsan nefsini ele alan. Yine e, onun fer'i ilimleri, yan ilimleri var. Tıp, Astroloji, Feraset, Rüya tabiri, Tılsım, e, Nirenciyat, Kimya gibi. İkinci teorik ilim, matematik ilimler. Bunlar da temel ve yan ilimler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Aritmetik, Hint aritmetiği, cebir, geometri, yer ölçümü, mekanik. Bakın bunlar tamamen o devirde i̇bn Sina tarafından yapılmış bir ilim tasnifini ifade ediyor. Astronomi de yine matematik ilminin içerisinde. E, Musiki hakeza öyle. Sonra metafizik, teorik ilimlerin üçüncüsü, burada ontolojinin temel kavramları var, dikel ilimlerin ilkeleri var, teoloji var, ruhani cevherler var, gaye, nizam ve hikmet öğretisi var, yan ilimler olarak peygamberlik öğretisi ve eskatoloji dediğimiz mehat var. Pratik ameli ilimler, bunu unutmayın, bireyden topluma doğru e, anlayabilirsiniz çok rahat bir şekilde. Ahlak, bireyin kendi ahlakını kendi davranışlarının amacını, yaşam amacını e, ifade eden bir ilim. İkincisi, bakın ev yönetimi biraz daha e, genişleyen bir yapı, bireyden çıktıktan sonra aileyi ifade eden bir yapı. E, aslında ev yönetimi birül bir menzil e, e, çok önemli. Neden? Çünkü ekonomiyi de orada öğreniyor insan. E, yani kanaatkarlığı. Bakın ahlak olması onunla alakalı. Çünkü evi yönetirken siz kanaatkar olmak, zor olmak zorundasınız. Sorumluluk sahibi olmak zorundasınız. İşte erken uyanmalısınız. Erken uyumalısınız. işlerinizi yapmalısınız. Çocukları disipline etmelisiniz. Yemek yapmalısınız. Yani evin geçimini, idaresini sağlamanın da bir ahlakı vardır. Hatta insanı disipline eden ve aile bireylerini disipline eden en önemli etkenlerden bir tanesi de ev yönetimidir. Ekonominin başladığı noktadır burası. Dolayısıyla bu gözden kaçmamış ve bireysel ahlaktan sonra tedbir menzil menzi ikinci bir e, ahlak olarak pratik ilimlerden ilimlerden sayılmış. Üçüncüsü daha da geniş. Yani bütün aileleri, bütün toplumu e, ele alan, bütün şehri ele alan siyaset ilmi arkadaşlar. Yine pratik ilimlerden sayılmış ve toplumun ahlakı Unutmayın siyaset. Burada da temel kavram adalet ve eşitlik oluyor. Yani onca insanı bir arada sükun içerisinde, düzen içerisinde yaşatmak elbette kolay değil. Siyasette bir sorumluluk, bir adalet bilgisi gerektiren yine toplumsal bir ahlaka ne yapıyor, giriyor. Felsefe-din ilişkisi bağlamında İslam felsefesine dair bir takım şeyler söylemiş. Hoca önemli bazı notlar aldım ben burayı da hemen söylüyorum. Monoteist bir çerçevede gelişen İslam felsefesi geleneği içinde tevhid, peygamberlik yani nübüvvet ve ahiret, mead gibi özellikle İslam dini açısından ayrı öneme sahip konular teorik bir dille ele alınıyor. Yani İslam felsefesinin ya da Müslüman filozofların e, felsefeye katkıları ya da dini düşünceye katkıları felsefe aracılığıyla nedir? Genellikle tevhid düşüncesini işte bu rasyonel düşünce yoluyla temellendirmiş olmaları, nübüvvet fikrini, düşüncesini yine herkese akli bir temellendirme yoluyla e, temellendirmiş olmaları Hı. arkadaşlar e, çok önemli. Ayrıca mead yani ahiret fikrini de e, Müslüman düşünürler ne yapıyorlar? Temellendiriyorlar arkadaşlar e, felsefe yoluyla. Çok önemli. Mesela tevhid meselesini Tanrı-Alem ilişkisi bağlamında metafizik bir problem olarak inceliyorlar. Din olgusunu ise Bilgi felsefesi ve önermeler mantığı çerçevesinde peygamberlik açısından tartışıyorlar. bilgi felsefesi açısından filozoflar peygamberin herhangi bir felsefi eğitim almamasına rağmen akledilirleri nasıl elde edebildiği sorusuna Aristoteles'in De Anima yani ruh üzerine isimli eserindeki problem üzerinden cevap veriyorlar. O problem de işte bakın mübibet konusu daha sonra Müslüman filozoflarca bu sarı kısımda kaleme aldığım şekliyle temellendiriliyor. Onlara göre Allah'tan peygamberlerin vahiy alması, Allah'ın konuşması, kendisinden taşan bilgilerin faal akıl ve mukarreb melek diye ifade edilen kalem vasıtasıyla peygamberin kalbine inmesinden, ve onun zihninde bu bilgilerin oluşmasından ibarettir. Bu şekilde peygamber gayba dair bilgiyi melek vasıtasıyla alır. Muhayyile melekesi vasıtasıyla onları semboller halinde tasarlar ve zihin devrasının boşluğuna tümel olarak nakş olur. Böyle bir Genel anlayış var. Yani hem Farabi'nin nübüvvet teorisine baktığınızda hem Kindi'nin ve İbni Sina'nın nübüvvet teorilerine baktığınızda ortak olarak göreceğiniz açıklama budur. ve Bu açıklamada Aristoteles'in De Anima, ruh üzerine isim, eserindeki buna benzer bir problematik üzerinden çıkılarak bilgi felsefesi bağlamında yapılan değerlendirmeler ve yorumlar neticesinde Böyle bir görüş ortaya çıkıyor. Evet. Sonuç olarak İslam felsefesi nedir? Onun mahiyetine dair ne söyleyebiliriz? İslam medeniyetinde veya İslam dünyasında gelişen ve gerçekleştirilen felsefi faaliyetin adıdır. İslam felsefesi, İslam medeniyetinde ya da İslam dünyasında gelişen ve gerçekleştirilen felsefi faaliyetin adıdır. Aslında o bir felsefedir. Ama İslam coğrafyasında ve medeniyetinde gerçekleştirildiği için biz ona bir aidiyet olması açısından İslam felsefesi diyoruz. Yoksa aslında bir felsefe yapılıyor. Tabii yine dini bir felsefe özelliği taşıması da nübüvvet, mead ve tevhid düşüncelerinin bu felsefe sisteminin içerisine dahil edilmesiyle alakalı. Yine din felsefe ilişkisinin vurgulanması hakeza onu bir anlamda bir dini felsefe de yapıyor. Yukarıda da belirtildiği üzere diyoruz. 7. yüzyılın başlarında Yunanistan'da hayatiyeti sona eren felsefe. Yaklaşık iki yüzyıl sonra Bağdat'ta büyük bir entelektüel ve sosyal hareket olan Yunanca'dan Arapça'ya tercüme hareketi sayesinde tekrar hayatiyet bulmuştur. Yani Müslümanlar sayesinde tekrar hayatiyet buluyor. Felsefe, e, Justinia'nın kapattığı okullarla e, felsefe bir anlamda küllenmişti. Onun küllerinden doğmasını sağlayan Müslümanların eline düşmüş olması. Müslümanların eline düşmeseydi böyle tercüme edilip daha sonra üzerinde yorumlar, şerhler yapılarak Belki bir yeniden üretim ihya çabası olmayacaktı. Belki de yeryüzünden silinip gidecekti. Ama kaderin cilvesi, felsefeye ikinci baharını Müslümanların eliyle yaşatmış oldu. Evet, ikinci başlığa geçmeden önce şimdi sözü sırasıyla size bırakıyorum arkadaşlar. sorularınızı. Yapabilirsiniz. Mehmetten başlayalım. Mehmet. Evet hocam. Ha, bu bölümde İslam felsefesinin maliyeti ile alakalı olarak e, katkı sunmak ister misin ya da sorun var mıdır? Yani hocam şunu sorabilirim Hı -hı. İslam felsefesi deyince zaten dediğiniz gibi ilk insan ilk peygamber. Hazreti Adem'den itibaren olan bir şey. Hı hı. Daha sonra Aristoteles'in ortaya çıkardığı bir şeyden bahsediyoruz. İslam dinine de bu şekilde Abbasler döneminde giriyor. Hı. Yani Aristoteles'in nasıl acaba felsefeyi asıl düşünmüş ya da temel aldığı kaynaklar, hani biz düşündüğümüz zaman zaten diyoruz ki felsefe yine bir hakikattir doğruya giden yolun ta kendisidir. Yani Müslüman olarak düşündüğümüz zaman bir nevi felsefe hayatımızla iç olması lazım ki evet. aynı zamanda hem düşünelim hem de Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimiz sünnetiyle bir arada duruyoruz ve düşünüyoruz. Hı. Bu anlamda hani ilahi bir hikmet zaten hikmet kavramıyla da geçmekte. Evet. Bu anlamda Aristoteles Hı. E, Hı. hani tabii ki bir insandır. eee bunun temeli, temel aldığı kaynaklar acaba... Yer... Aristoteles'in tabii temel aldığı kaynaklar, e, hocası en başta Platon, onu bilelim. Evet. Platon'un okulunda e, ondan ders alarak e, belli bir yaşa geliyor ve daha sonra ondan fikirleri ayrıldığı için ayrılıyor ve kendi okulunu kuruyor Aristoteles. Lisesini kuruyor, Platon'un akademisinden ayrılarak. E, tabii Dolayısıyla bir okulda yetişmiş oluyor, bir felsefe okulunda yetişmiş bir filozof ama biz Aristoteles'in de öncesine gitmeliyiz. Yani, yani şu ezeli bir hikmet olan, e, olduğunu düşündüğümüz felsefenin e, aslında işte Mısır medeniyetinden, Mezopotamya medeniyetinden değil mi? Yani Hz. Musa'ya inmiş olan e, vahyin ya da işte daha öncesinde Hz. İbrahim'e gelmiş olan vahyin bir evet. şekilde... Bütün yeryüzüne dağıldığını biliyoruz yani anlıyoruz bu o kadar zor bir şey değil. Dolayısıyla bu hikmet insanlar arasında dolaşıyor. Elbette Mısır'da özellikle de Mısır'da büyük bir medeniyet olması hasebiyle bu bilgi bilim anlamında, pratik anlamda kendisini gösteriyor. Yani Mısır'ın tıp ve matematik konusundaki üstünlüğü yine Hintlilerin ve Çinlilerin, e, matematikle alakalı e, ve felsefeyle özellikle ahlakla ilgili çıkışları çok önemli. E, aynı şekilde Yunan medeniyetinde de e, Pisagor'un mesela Mısır'a gittiği biliniyor. Mısır'da bir takım bilgiler öğrenip ezoterik bilgiler, e, bu ilahi hikmet diyebileceğimiz bilgileri öğrenip e, tekrar Yunanistan'a döndüğünü biliyoruz. E, daha sonra işte, Pisagorculuk özellikle sayı Üzerinden kurulmuş bir gizli tarikat örgüt gibi bir telsifi okul. Buradan da işte doğa filozoflarına, doğa filozoflarından zaman içerisinde Sokrates'e, Sofistlere, önce Sofistlere sonra Sokrates'e, Sokrates artık hatta işte bir peygamber olma ihtimali bile konuşuluyor. Salt bir merak yoluyla, yani entelektüel bir merakla hakikatin ve hikmetin peşinden koşan ilk Yunan filozofu olarak biliyoruz. O da Platon'un hocası. Daha sonra da işte Platon büyük bir atılımla ilk sistemini kuruyor. Dolayısıyla ilk sistematik filozof dediğimizde Antik Yunan'da Platon akla geliyor. İdea dünyasını kurgulamasıyla. içinde yaşadığımız dünyanın aslında gelip geçici bir madde, bir gölge alem olduğunu, gerçek olmadığını meşhur mağara alegorisiyle anlatıyor. Asıl alemin mükemmel ve değişmez, yok olmaz alemin idealar dünyası olduğunu söylüyor ki bugün baktığımızda İslam düşüncesine ne kadar da yakın idealar alemi sanki bir ahiret hayatını ifade Diyor. İçinde yaşadığımız ve idealar dünyasının gölgesi olan e, bu dünyada e, gelip geçici e, fesadın, bozulmanın, işte oluşun ve değişmenin süre geldiği bir dünyayı ifade ediyor. E, bak, işte, dolayısıyla yani Sokratesle başlayan bir hakikat arayışı salt entelektüel bir ilgi, bir merakla başlıyor ama onun arka planında e, hem Yunan mitolojisinde bu Herodotlar, işte Hesiodoslar e, gibi ünlü Yunan tarihçilerinin ve mitologlarının söyledikleri şiirler, yazdıkları eserler, anlattıkları hikayelerde e, biz Mısır'dan veya işte Hint dünyasından eski kadim medeniyetlerden alınmış bir takım ezeli hikmetlerin varlığını görebiliyoruz. Dolayısıyla Aristoteles'te, Platon'da, Sokrates'ten, bu ezeli hikmetten elbette faydalanmış ama kendi düşüncelerini yine özgün bir şekilde kurgulama fırsatı bulmuşlar. Bu da insan aklının ne derece büyük, ne derece aktif, ne derece özgün olabildiğini de bize gösteriyor. Nitekim onların da ürettiği bilgiler. Mesela Aristoteles'in mantığının İslam dünyasında böyle çok Hoş karşılanması, hatta işte bilimler tasnifinin birebir alınıp e, İslam dünyasında değerlendirilmesi şunu gösteriyor. Yani bu insanlar da boş değilmiş. Çok şey biliyorlarmış. Yani. Hatta e, muallimi evvel demişler. Değil mi? E, Aristoteles için. Farabi de onun işte e, ondan sonra muallimi sani olarak isimlendirilmiş. Dolayısıyla böyle bir cevap verebiliriz ben senin soruna. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederiz. Dilek Koç var. Arkadaşın ismini görüyorum. Katkısı varsa bekleriz. Ya da sorusu. Hocam ben geleyim mi araya? Heh, Merve seni alalım. Hı -hı. Hocam ben e, şeyi sormak istiyorum. Şimdi e, biz felsefeye karşı yargılı değildik ve pagan kültürden olsa bile yine de onu e, hiçbir yargı olmadan inceledik. Evet. Çünkü bunun gerçekleşme nedeni acaba Abbaslar dönemindeki mutezile etkisi olabilir mi diyebilir miyiz? Yani tabii de... tabi. Şimdi hatta şöyle bir ifade kullandık. Ne dedik? Dedik ki yani Müslümanlar da boş değildi. Felsefenin intikal ettiği süre içerisinde ee, yaklaşık bir yüz, 120 yıllık bir İslam tarihi mevcuttu. Ee, ve o tarih içerisinde bir İslam düşüncesi şekillenmişti ve Müslümanlar sorularını sormuş, tartışmaya başlamış ve ekoller oluşmaya başlamıştı ki bu da Basra mutezilisi dediğimiz işte Muğtezilenin ilk e, hali ilk ekolünü ifade ediyor. Dolayısıyla bu tarz akli düşünceler, rasyonel düşünceler İslam dünyasında başlamıştı. Şöyle kelamla beraber, Muğtezililerle beraber. Bu hazır ortama zaten birçok sorunun mevcut durumda, hali hazırda sorulduğu, konuşulduğu, tartışıldığı bir ortama e, felsefe intikal etti. Ve bu ortamda çok rahat bir şekilde e, ne yaptı? Üretildi. Yani yorumlandı, e, kaynaştı. Ve kelamla felsefe İslam dünyasında zaten işte e, ile beraber ayrışmış oldu. Yani Kindi bir anlamda kelamcı iken, bu tercüme faaliyetlerini de büyük iletmenin başında yürütürken işte bu felsefe eserleriyle tanışmış oldu. Artık felsefeye yöneldi. Kelam tartışmalarını bir tarafa bıraktı. Yeni bir disiplin olarak felsefeyi seçti. Ve eserlerinde felsefe kavramını kullandı. Felsefe tanımları yapmaya başladı. Dolayısıyla işte Kindi'nin mesela 9. yüzyılda yaşadığını Düşündüğümüze göre 9. yüzyıldan itibaren felsefe ayrı bir disiplin olarak ne yaptı? İslam düşüncesinde teşekkür etti ama ondan öncesinde e, neyi biliyoruz biz? Kelamın, işte mütekedimin, e, mütekellimler tarafından zaten e, artık bir disiplin haline geldiğini, hatta ilk İslami ilimlerin, işte fıkıh, tefsir, hadis gibi bunların e, tedvin ve teşekkülü, gerçekleşmişti. Dolayısıyla bir İslam düşüncesi vardı hali hazırda. Buna bir de İslam felsefesi eklenmiş oldu. Hocam peki mutezeli değil de mesela Emevi anlayış devam ediyor olsaydı bu e, felsefi mirasının girmesi daha geç olur muydu? Yani o tabii bir değerlendirme e, olacak bilmiyoruz. Şöyle yani Emeviler döneminde de bu e, tercümelerin yani kısmen başladığı söyleniyor. Mesela biz her ne kadar 750 Abbasi dönemiyle bunu başlatsak da 700'lü yıllarda Emevilerden de halifelerin bu tercümeleri başlattığını ifade eden bazı tabakat eserleri var. Dolayısıyla yani Emevilerle başlayan ama Abbasilerle zirveye çıkan bir süreç diyebiliriz buna. Netice itibariyle belki siyasi olarak Emeviler hani ilmin yayılmasını, gelişmesini yavaş yavaşlatabilirdi. Abbasiler bunu kolaylaştırdılar çünkü siyasi anlayışları daha farklıydı. Emeviler bir saltanat iktidarı kurmuşlardı. Abbasiler ise daha çok böyle İslami bir yönetim anlayışı benimsediler. Bu anlamda işler daha da kolay oldu. Özellikle... Halife e, Memun döneminde, Mansur döneminde değil mi? bağdatında kurulmasıyla beraber 766 yılında e, ve Beytü'l-İkmal'in de orada inşa edilmesiyle beraber, iş çok daha hızlandı. Yani Abbasî halifeleri e, ne ikmesse ilme çok e, sarıldılar ve sahip çıktılar. Hatta Aristoteles'i rüyasında gördüğüne dair de Halife Mehum'ya yanılmıyorsam ya Mansur ya Memun rüyasında e, görüyor ve Aristoteles'e e, sorular soruyor. Aristoteles'ten aldığı cevaplar neticesinde de uyandığında Beytül Hikmen'in e, faaliyetlerinin hızlandırılmasını söylüyor. Yani felsefeye dönük bir ilginin bu rüyayla başladığı da söyleniyor. Arkadaşlar. Hocam bir de diğer soruyu sorayım. Hmm. Hocam şimdi şöyle bir cümle şey, kitapta geçiyor. Siz de söylediniz. Platoncu gözle Aristoteles'i yorumlamak. Şimdi, Platon ve e, Aristoteles'e ünlü bir tablo vardır hocam felsefeyle alakalı. Hı hı. İşte Platon yukarıya gösteriyor, Aristoteles aşağı gösteriyor. Yani, i̇ki farklı evet. görüşü savunan e, filozof nasıl e, bir gözle diğeri okunuyor? E, ben bunu çok anlamıyorum açıkçası. Yani... <gülüyor> Aslında şöyle, e, yani Aristoteles Platon'dan Ayrılıyor. Malum diyor ki yani ben hocam Platon'u çok severim ama e, hikmeti, hakikati ondan daha çok severim. Dolayısıyla e, çok iyi bir filozof olmasına rağmen hocam Pla Platon şu konuda yanı yanılıyor. Yani iki farklı alem yok. Aslında tek bir alem var ve bu alemde farklı formlar var. Bunu uzlaştırma e, uzlaştıramadığı için Yanlış yapıyor diyor Platon için Aristoteles. Yani Platon'un idealar alemini bir tarafta böyle yukarıda bir yerde ulaşılmaz, erişilmez, mükemmel bir alem olarak kurgulaması var. İkinci bir alem olarak da insan içinde yaşadığı bu maddi evrene, onun bölgesi ondan pay almış, gerçek olmayan bir evren olarak tasarlaması, yani eksik, bozuk bir evren olarak tasarlaması e, Aristoteles de şöyle bir soruyu gündeme getiriyor. Ya e, Platon, hocam sen diyorsun ki işte bu alem ve bu alemde bulunan her şey bu idealar aleminden pay alıyor. Bu pay alma neyle mümkün oluyor, nasıl gerçekleşiyor? Yani o alem eğer orada duruyorsa bu ikisi arasında irtibatı sağlayan şey nedir? Sen bunu bize söylemediğin için bu tutarsız bir fikirdir, düşüncedir diyor. Ve ona şunu söylüyor. Yani e, aslında e, idealar alemi diye bir alem yok. Bir, tek bir alem var. Bu alemin içerisinde ideal bir yapıyla e, maddi bir form var. Yani işte, madde suret e, şeklinde ifade ettiği iki farklı yapı aslında bu alemde birbiriyle içkin durumda diyor. Onların irtibatını Aristoteles kendince böyle sallayacak. Ama Aristoteles'in de yaptığı bir e, yanlış var. Daha sonraki işte düşü, onun öğrencileri tarafından savunulan, eleştirilen daha doğru söylediyeceğim. E, Aristoteles'te de ay üstü ve ay altı alim var. Ay üstü daha mükemmel, daha tanrısal bir alim. Ayın altındaki işte bu alem insan, hayvan, bitkilerin ve madenlerin de içinde bulunduğu maddi bir alem. Buradaki yapı Farklı unsurlardan meydana gelmiş. Ay üstü evren ise işte esir adını verdiği bir maddeden saydam, şeffaf, tanrısal, mükemmel bir maddeden meydana gelmiş. Ama Aristoteles'in kozmolojisinde işte o ay üstü evren, ay altı evreni her türlü etkileyen, belirleyen bir evren. Onu irade ve idare eden bir evren. İkisi de canlı. Bakın çok önemli işte bunların arasındaki, yani farklı yapıdaki iki evrenin de bu anlamda arasındaki irtibatı sağlayan şey nedir? Aristoteles'in de böyle bir eksikliği olduğunu tespit ediyor. Platoncular, yeni Platoncular ve diyorlar ki aslında çok farklı şey söylemiyor Platon'la Aristoteles. Aslında aynı şeyleri söylüyorlar ama bunu ifade ederken, ya kavramsal anlamda bunu kurgulayamıyorlar, bize ifade edemiyorlar. Ee, ya da e, yani düşünce dizgesini kurarken bir takım eksiklikler, yanlışlar, hatalar yapıyorlar. Bize düşen bu iki büyük filozofu uzlaştırmak, onların aslında birbirleriyle aynı olan bu düşüncelerini birleştirmek tirdeyip yeni platoncular. Böylece e, asıl görüş sahibi olan Platon'un gözüyle Aristoteles'i öğrencisini yorumluyorlar ve böyle bir uzlaştırma çabası şairler yoluyla oluşuyor yeni Platoncılık dediğimiz içinde bir nefs ve tanrı kavramlarının yer aldığı yeni bir felsefe ortaya çıkıyor sudur kavramlarının yer aldığı bir felsefe ortaya çıkıyor varlıkların aslında o birden, ideal olan birden, mükemmel olan birden taşarak, yani taşma yoluyla e, meydana geldiğini ve en üsttekinden en alttaki varlığa kadar bir hiyerarşik bağlantının hiçbir zaman kopmadığını iddia ederek sudur nazariyesini geliştirmiş oluyoruz. Bütün mesele bu Merve. Anladım hocam. Evet. Benim üçüncü bir soruya hakkın var mı yoksa? <gülüyor> yani sen süreni bence aşıyorsun. Tamam hocam. Ee, başka arkadaşlarımız e, lütfen söz alabilirler. Bekliyorum. E, hocam benim de bir sorum vardı da. Tamam. E, hocam Kur'an ifadesiyle geçen e, hikmet kelimesi mesela özellikle Hı -hı. peygamberlere baktığımız zaman hani sürekli birçok ayet var. Biz ona da hikmeti verdik. Orada geçen hikmet ifadesiyle, şu an anlattığımız Hı. İslam felsefesinin tanımıyla, orada geçen, hani biz hikmet diye karşı, parantez içinde de ben sürekli dikkat ettim de, evet. hikmet diye geçiyor. Yani karşılaştırdığımızda tamamen aynı anlama geliyor diyebilir miyiz? Ya da farklılıklar varsa? Ee, şöyle yani Kur'an-ı Kerim'de 20 farklı yerde hikmet kelimesi geçiyor. Ee, bir yerde, bizzat Kur'an-ı Kerim işte senin söylediğin yerde. Bizzat Kur'an-ı Kerim olarak ifade ediliyor hikmet. Evet. Yani Kur'an-ı Kerim'in kendisi bir hikmet ve peygambere veriliyor. Dolayısıyla aslında bu verilen şey nedir? Hikmet nasıl tanımlanıyor? Yani her şeyin, her varlığın hakikati hem eylem olarak hem de bilgi olarak hakikati, her şeyin gerçek bilgisinin peygamberlere verildiği anlamda bir hikmet bu. Felsefeden de aslında yani anlatılmak istenen şey varlığın hakikatine ulaşmak ve bu hakikati eyleme dönüştürmek bir anlamda hikmet kavramı felsefede de bunu ifade ediyor. Biliyorsunuz hem tasavvufun hem felsefenin ortak terimi hikmet İslam düşüncesinde. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde geçtiği için şöyle diyelim felsefeden İslam felsefesine en çok benzetilen şey hikmet kavramı. Yani Müslümanlar felsefeyle karşılaştıklarında bu karşılaştığımız şey nedir diye düşündüklerinde bunu Kur'an'da işte geçen bu hikmete benzetiyorlar. Bu Kur'an-ı Kerim'de ifade edilen ve Peygamberimizin bizi yönlendirdiği, bize teşvik ettiği hikmet bu. Bizim bunu hemen almamız gerekiyor diyorlar. Yani özellikle de hadis-i şerifte hikmet müminin gitiyidir, onu nerede bulursa alsın hadisi. Çok belirleyici bir rol oynuyor burada. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de tabii geçen o hikmet kavramların tefsirciler, müfessirciler anlamlarıyla yani tefsir ediyorlar, tevil ediyorlar. Senin söylediğin yerde Kur'an-ı Kerim anlamında geçiyor hikmet kavramı. Başka bir yeri yerde bilgi, işte ezeli hikmet anlamında geçiyor. Şöyle bir şey söyleyeyim. Orta çağda da aynı mesele Hristiyan felsefesinde de gündeme geliyor. Yani hikmet felsefe acaba ne olabilir diye bu kilise babaları da düşünüyorlar. Ve onlar diyorlar ki yani bu işte İsa'dan, bu baba tanrıdan ve onun oğlu aracılığıyla yeryüzüne indirilmiş olan işte filosofi prenesis gibi bir kavram kullanıyorlar. Ezeli bir felsefedir bu. Ezeli bir bilgidir bu diyorlar. İslam düşüncesinde de bunun karşılığı halidi hikmet. Yani halidi biliyorsunuz ezeli demek, sonsuz demek. Yani kaynağı ezeli ve gittiği yer, kuşattığı yer sonsuzluk. Dolayısıyla felsefe hem Hristiyanlık hem de İslam dünyasında hikmete benzetilmiş. Hikmetten kasıt burada kaynağı Tanrı olan, peygamber aracılığıyla yeryüzüne inen, varlığın hakikatini anlatan ve en doğru bilgiyi insana sunan bilgi kaynağı hikmet dediğimizde bu anlaşılıyor. Dolayısıyla Kur'an'daki hikmet kavramlarını felsefeyle bu anlamda örtüştürebiliriz. Sıkıntı yok. Anlarım hocam. Teşekkür ederim. Tamam. Evet. Şimdi derse bağlanamayan var mı? Heh, hemen bakıyorum. Evet. Mutlu tekrar aldık. Tamam. Var mı başka sorusu değerlendirmesi olan kitabı bölümü okumuş olan arkadaşlar? Yok. Şimdi eee o zaman slaytımıza geri dönelim arkadaşlar. Slide'ımızda artık kısa bir bölüm kaldı. Herhalde bir 6-7 slaytımız var. Onu okuyalım, bitirelim. İkinci bölüm İbrahim Hoca kaleme alınmış olan Antik Helenistik birikimin İslam dünyasına intikali Aristotelesçi felsefenin 3 büyük dönüşüm evresi. Aslında hoca burada bu tercüme faaliyetleri başlamadan önce Felsefenin durumunu anlatmak istiyor. Yani neydi bu felsefenin durumu? Hangi pozisyonda iken Müslümanlar bunu e, tevarüz ettiler? Buna bir açıklık kazandırmak için epey e, derinlemesine bir felsefe tarihi e, bilgisi sunan teknik bir e, makale kalemi alıyor. E, dolayısıyla okurken çok zorlanabilirsiniz. Ben... Özet bazı bilgileri buraya aldım. Birlikte şöyle bir müzakere edelim. Şimdi İslam felsefesinin oluşumu daha geniş planda tercüme hareketinin dışında bulunan ve onu doğuracak şekilde ilerleyen İslam düşüncesinin gelişimiyle de ilgilidir. Hoca diyor ki, yani sadece İslam felsefesi gelişirken dışarıdan alınan bu tercüme yoluyla bir anda pat diye oluşmadı. Aslında o alan kişi olarak, alan özne olarak, yani bu tercümeler yoluyla felsefeyi alan özne olarak Müslümanlar çoktan beri, işte az önce bahsettiğimiz gibi 120 yıldan beri geliştirmekte oldukları bir İslam düşüncesi ile bu felsefeyi aldılar. Bu felsefe işte mevcut bu İslam düşüncesi birikimiyle birleşince İslam felsefesi oluştu. Yani İslam felsefesi öyle salt Dışarıdan alınmış, dışarıya ait yabancı bir birikim değil. Aslında Müslümanların kendi iç dünyalarında da kendi paradigmalarıyla oluşturdukları İslam düşüncesiyle o dışarıdan gelenin birleşmesi neticesinde oluşmuş bir şey Nitekim nübüvvet, din-felsefe ilişkisi, insan fiilleri, eskatoloji, Tanrı'nın birliği, ve alemle ilişkisi gibi birçok konu zaten e, mütekaddimun tarafından tartışılmaktaydı. Az önce konuştuğumuz gibi kelamcılar bütün bu mevzu, mevzuları e, konuşuyorlardı. Bu anlamda bir İslam düşüncesi zaten vardı. Ve böylece bu e, İslam düşüncesiyle birleşen antik ve hellenistik felsefi birikim İslam felsefesini ortaya çıkardı. Hoca şöyle bir pasmik e, yapmış. Bilinmelidir ki antik Helenistik birikimin aktarıldığı yer bir tabula rasa değildir. Bu tabula rasa kavramını biliyoruz. Yani boş çerçeve anlamına geliyor. Yani öyle sıfır bir zihin yoktu zaten mevcut bir entelektüel zihin dünyaları vardı. Belli problemleri tartışıyorlardı. İslam düşüncesi halihazırda devam ediyordu. İkincisi söz konusu birikim. İslam dünyasına intikal etmeden önce büyük bir yorum faaliyetine konu olmuştur. Yani öyle aldıklarını aldıkları gibi bırakmadılar Müslümanlar. İntikal ederken bu e, felsefi eserler, görüşler, düşünceler, Müslümanların yorumlarıyla yeniden yoruldular, yoruldular, onlara şerhler yazıldı. İslam düşüncesine ait bir takım e, temel paradigmalarla, birleştirildiler. Yeni bir şekil, yeni bir biçim, yeni bir suret kazandılar. E, tercüme hareketinin başlangıcı, tedbir ve tasnif süreçleri neticesinde dini ilimlerin, özellikle de kelam ilminin ilk teşekkül evresini tamamladığı bir döneme denk gelir. Bu dönem boyunca gelişmiş problemler ve kavramsal şemalar, felasife üzerinde üç yönlü bir etkiye sahip Birincisi, Yunan felsefesinde görülmesi mümkün olmayan yeni meselelerin vaz edilmiş olması. Yani antik Yunan dünyasında e, bu aktarılan felsefi mirasta olmayan düşünceler Müslümanlarca ona eklendi. Müdüvvet, mead, e, Tanrı-Alem ilişkisi gibi. İkincisi, Yunanca şerhler geleneğinden tevarüz edilen problemlere ve felsefi meydan okumalara, paradigma içi kavramsal şemalar yardımıyla yeni çözümler sunma imkanı sağlaması. Yani bu intikal eden, felsefede devam eden aporetik bilgiler, problemler vardı. Aporetik demek yani henüz çözüme kavuşturulmamış, çözüme kavuşturulması zor olan büyük problemler vardı. Bu problemlere İslam düşüncesi perspektifinden, İslam düşüncesi paradigmasından bir takım kavramlar yardımıyla çözümler sunulmaya başlandı, katkı sunulmuş oldu. Yani İslam düşüncesi, Müslüman filozoflar kadim Yunan felsefesinin problemlerini çözme noktasında yeni bir kavramsal destek sağladılar ona. Üçüncüsü, özellikle dil, usul ve kelam geleneklerinin, helenistik birikim karşısındaki felsefi meydan okumalarının, felsefeyi bunlara karşı cevap arayışını ve aktarılan birikimde revizyona yönetmesi. Bir de Müslüman filozoflar felsefeyi e, İslam düşüncesinde e, bir takım gruplara karşı da savundular. Yani kelamcılara karşı, usulcülere karşı, bilgilere karşı da savunmak durumunda kaldılar. Bu savunmada e, Müslüman filozoflar ne yaptılar? Ya o felsefenin dinle uyuşmayan kısımlarını revize ettiler ya da Karşı bir atakla İslam düşüncesinde mevcut bazı arızalar varsa felsefe perspektifinden onları düzeltmeye, onları revize etmeye çabaladılar. Böyle üç türlü, üç yönlü etkisinin olduğunu söylüyor hocam. Hem Eflatuncu hem de Aristoteles'in felsefenin daha ilk dönemlerden itibaren yolun bazlı meydan okumalarla karşılaşmış ve çeşitli evreler dahilinde dönüşümler geçirmiştir. Yani üç tane dönüşümden bahsedecek buradan. Tercüme etkinliğiyle birlikte filozofe önceki yorum geleneklerinin onlara bıraktığı aporyalarla da yüz yüze gelmiştir. Aporya kavramını öğrenin arkadaşlar. Neydi aporya kavramı? Çözüme kavuşturulması zor olan meseleler anlamına geliyor. Hatta çözümsüz meseleler diyelim. Aristoteles külliyatının tasnifi ve erken dönem Aristoteles şerleri. Aristoteles felsefesi M.Ö. 1. asırla 10. asır arasında etkin e, arkadaşlar. Yani Milattan e, önce 1. asır ile e, i̇bn Sinan'ın eserlerini verdiği Milattan sonra 10. asır arasında, o, yani bin yıllık bir dönemde etkin bir e, felsefe ve çeşitli dönüşümler geçiriyor. Bunlardan birincisi, ilk dönüşüm Rodoslu Andronikos'un Aristoteles külliyatını taslif süreciyle başlayarak Afrodis yaslı İskender'in İskender ve zirvesine ulaşan dönüşüm evresi. İkincisi Plotinus'la başlayan, Porfiri ile gerçek anlamda hikme kazanan ve iki temel döneme ayrılan dönüşüm evresi. Birincisi Yeni Efratuncu Atina Okulu, ikincisi ise İskenderiye e, Yeni Efratunculuğu. Üçüncü evre ise Aristoteles felsefesinde İslam dünyasındaki tercüme hareketleriyle birlikte başlayıp i̇bn Sina ile zirveye ulaşan dönem. Dolayısıyla en iyi Aristotelesçi, hatta Aristoteles'i de aşma noktasına gelen İslam düşünürü İbn-i Sina arkadaşlar ne yapıyor? Aristoteles felsefesinde üçüncü dönümü başlatmış oluyor. Şimdi burada bazı teknik tartışmalar var. Bunlara çok girersek şimdi sıkıntı yaşayabiliriz. Bunları ben slayt üzerinde bırakayım. Siz oradan bakın. Bu az önce bahsettiğimiz evrelerin içerisinde neler olmuş yani neler yapılmış onlara dair bilgiler var, teknik bilgiler var. Şimdi burada önde gelen şarihler ve felsefe okulları var. Hani Aristoteles felsefesinin İslam dünyasına intikal etmeden önce işte hangi e, Aristotelesci okullarda hangi isimler var ve bunlar e, şerhler yapıyorlar, e, bunlarla alakalı bilgiler var, şairler ve okullar diye. Şöyle peripatetikler, meşayirler, işte Rodos, Andrinokos, Boetius, e, bu da Adrastos, Aspasius. Herminus, Sosigenes, Afrodisias, İskender, Temistius, Yeni Eflatuncular Plotinus, Porfiri, Ambicus, Exipsos, ondan sonra Atina okulunda Atinalu, Plutark, Sirianus, Proclus, İskenderiye okulunda Ammonius, Damasius, Philoponus, Simplicius e, gibi isimler var. Evet, burada bitiriyor slaytımız. Şimdi arkadaşlar, bir de aslında o kitapta var olup olmadığını bilmediğim ama İbrahim Hoca tarafından kaleme alınmış başka bir makale var. O makaleyi de okumamız gerekiyor. Size ben o zaman bilgisini vereyim. Burada açmış mıyım? Makale şu, yani hangi eserler tercüme edildi? Tercümeler döneminde hangi eserler tercüme edildi? Bununla ilgili İbrahim Hoca'nın makalesi var. Ona baktığımız zaman neyi göreceğiz? Tercüme hareketleri boyunca, 8. yüzyılın ortasında başlayıp 10. yüzyılın ortasına kadar devam eden bu tercüme hareketleri boyunca hangi eserler, İslam Dünyası'na intikal etmiş liste halinde görebiliyorsunuz. Bu Dimitri Tasın e, bir şeyin ta, kataloğu. Bu katalog Türkçe'ye tercüme edilmiş. Dolayısıyla oradan baktığımızda tercüme hareketlerinde İslam Dünyası'na intikal eden eserleri de görmüş oluruz. Ben bir pdf'leri size e, WhatsApp üzerinden atarım. Oradan okursunuz. Yine slide'ı da Atarım, böylece inşallah okuruz. Evet, burada bitirelim, yani en azından ben sözlerimi bitireyim. Sorusu olan, yorumu olan, katkısı olan varsa bekliyorum. Aslında olması gerekiyor, çünkü bir müzakere programı. Hepimiz okuyarak geliyoruz. Okuduğumuz zaman sorularımız ve yorumlarımız olması gerekiyor. Katkı sunarsanız memnun olurum. Evet. Hocam elamalıyım hocam Pardon sesim rahatsızım. Geçmiş olsun. Sesim çıkmıyor. Ee, hocam e, makaleyi daha doğrusu kitab, kitabı tedarik edemedim ama makaleyi az önce indirdim. O Hı -hı. sistemle herhalde gideceğim ben de. O yüzden inşallah Hı -hı. okuyacağım söz veriyorum. Tamam. E, şöyle bir e, Makaleyi okumadım ama anlattıklarınızdan şöyle bir sonuç çıkardım. Yani soru kafamda oluştu. Az önce arkadaşımız aslında sordu. Kur'an-ı Kerim'deki kitap, hikmet kavramı vesaire diye. Kur'an-ı Kerim'e bütün olarak baktığımız zaman, yani işin hakikatini, yani diyor ki bu iş böyle değil, bak bu işin hakikati şu. Yani bize bir hikmet kitabı olduğunu görüyoruz Kur'an-ı Kerim'in bütününe baktığımız zaman. <gülüyor> Hatta peygamberin de peygamber efendimizin de açıklamaları hep hikmeti göstermek, hikmeti anlatmak ve Arapların anladığım kadarıyla Araplar Araplar da boş insanlar değiller demek ki bu seviyede bir insanlar yani böyle bir Kur'an-ı Kerim gelmiş yani felsefe bir üst boyuta geçmiş olarak düşünüyorum buna rağmen hani hep felsefenin bir yerlerden alınıp olduğunu işte her tercüme faaliyetlerinin olduğunu söyledik. Yani hiç mi peygamber döneminde felsefe yapılmamış? Bunu çok çok merak ettim. Teşekkür ederim. Şimdi tabii Yunan felsefesi anlamındaki felsefe, hani Aristoteles, Platon, Sokrates, yani Sokrates'in eserleri yok Platon'la, Platon'un diyaloglarında biz onu görüyoruz ama ee, Aristoteles'in eserlerinde de doğa filozoflarına ait bir takım e, bilgilere rastlıyoruz. Onlardan kalan da e, bir şey yok. Ama Aristoteles'ten e, faya bir külliyat var. Şimdi Aristoteles'in yaşadığı döneme baktığımızda, işte milattan M.Ö. 4. yüzyıl. Dolayısıyla kadim bir bilgelik var, kadim bir bilgi var, felsefe var. İşte Peygamberimizden çok önce yaşamış insanlar bunlar. E, dolayısıyla Şimdi felsefeyi düşündüğümüz zaman yani İslam'la Peygamberimizin döneminde yapılan e, işte felsefe var mıydı yok muydu sorusu artık çok anlamsız oluyor. Neden anlamsız oluyor? Zaten kadim bir felsefe oluşmuş bir bilgelik var. Hatta daha eski dönemlerden yani önce 3000'li yıllara gittiğimizde hatta bugün işte Göbekli Tepe diye düşündüğünüzde M.Ö. 10.000-12.000 yıl öncesine gittiğimizde ee, insanların işte düşündüğü, e, ürettiği hem bilgi anlamında hem bilim anlamında e, eserlerden, kalıntılardan görüyoruz. Ama felsefeyi felsefe yapan, sistematik düşünce haline getiren şey onların yazılı olması. Yani Aristoteles'in eserlerinin elimizde yazılı olarak mevcut olması. Bu çok önemli bir şey. Dolayısıyla e, felsefe neden Antik Yunan'la başlatılıyor? Çünkü onlardan kalan yazılı eserler var. Bu nedenle felsefenin beşiği Antik Yunan deniyor. Şimdi Peygamberimiz döneminde felsefe yapılmadı mı? Yani hikmetin e, en alası yapıldı tabii yani. Değil mi? Peygamberimizin hadisleri bugün e, işte kütüb-i tisa dediğimiz dokuz kitap açısından da ele alındığında müthiş bir hikmeti ifade ediyor, müthiş bir bilgeliği ifade ediyor. Ee, ama bu böyle sistematik, ondan sonra e, belli bir amaca dönük olarak kaleme alınmadığı için ya da yazılmadığı için bugünden baktığımızda, düşünce tarihi açısından baktığımızda bunu sistematik bir fikir, bir düşünce saymıyoruz. Ancak Kur'an-ı Kerim bugün hepimizin de işte İslami ilimler açısından temel kaynağı niteliğinde olan Kur'an-ı Kerim'deki düşünceler, oradaki sistematik bizim kendi yorumlarımızla, tefsirimizle, tevhidimizle yaptığımız, değil mi? yorumlarla ortaya çıkardığımız, sistematiğe baktığımızda mükemmel. Neden? Çünkü bir Allah kelamı ve içerisinde bugünkü bilimlerimizi, yaptığımız bilimlerin metodolojisine bile ulabiliyoruz. Yani psikoloji metodolojisi bulabilirsiniz, sosyoloji metodolojisi, hukuk metodolojisi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in kendisi hakikaten hikmet. E, peygamberin sözleri, hadisler yine hakeza hikmet. Şimdi e, peygamberin döneminde hiç felsefe yapılmamış mı sorusu bu anlamda anlamsız olur. Çünkü e, zaten İslam'ın kendisi yeryüzüne iner inmez, tebliğ edilir edilmez kendinden önceki tüm bilgi, bilgilere, tüm düşüncelere, tüm sistemlere karşı yeni bir meydan okumayla, yeni bir sistemle ne yapıyor? Ben varım ve hakikati ben temsil ediyorum diyor. Dolayısıyla e, biz bugün İslam'ın işte e, fikrini, e, epistemolojisini, değil mi? Yaparak onun ontolojisini yaparak. Bir, hem İslam felsefesi, hem kelam, hem de e, tasavvufun e, ekseninde bir İslam düşüncesi geliştiriyoruz. İşte bu İslam düşüncesi o gün Kur'an-ı Kerim'in yeryüzüne inmesi ve Peygamber'in bunu tebliğ etmesi, bu, bu esnada yaşadığı ve konuştuğu şeylerle alakalı olan bütün o felsefi birikimi, aslında hikmet birikimini e, esas alan, onu sistematize eden bir düşünce bizim yaptı. Peygamber bunu yaşadı, icra etti, bu felsefeyi hayatına geçirdi, hikmeti hayatına geçirdi, çevresindeki insanlara gösterdi, aktardı, anlattı. Biz de şimdi onu ne yapıyoruz? Sistematize etmeye çalışıyoruz İslam düşüncesi yoluyla. Dolayısıyla tabii ki Peygamberin yaşadığı dönemde bu anlamda büyük bir hikmet geleneği vardı. Evet Firuze. Umarım cevap verebilmişiz. Teşekkür ederim hocam. Çok çok sağ olun. Çok çok teşekkür ederim. Size de sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Başka katkı sunmak isteyen arkadaşımız var mı? Hocam biraz zıt bir görüş olacak ama sormak istiyorum. Tabii. Ee, hocam Ahmet Arslan'ın ben bir videosunu izlemiştim. Konferansını izlemiştim. Hı -hı. Hı -hı. Ahmet Arsan, de, Ahmet Arslan'a göre e, Müslüman bir kişi felsefe yapamaz. Sadece felsefe ile ilgilenir. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Şimdi felsefeden ne anladığımıza bağlı olarak değişiyor. E, Ahmet Arslan'ın tabii felsefeden anladığı şey e, hakikatin insanın kendi aklıyla kurulması. Yani siz kendi aklınızla hakikati kuracaksanız e, o zaman ne yapacaksınız? E, yani size zaten verilmiş inandığınız bir hakikatten yola çıkmayacaksınız size verilmiş, inandığınız, ondan şüphe duymadığınız bir hakikati kullanarak Ahmet Arslan'a göre felsefe yapamazsınız. Size ancak işte başkalarının kurduğu, kurguladığı, aklıyla çizdiği felsefeyle ilgilenebilirsiniz. Bu anlamda onun söylediği bu. Ama bana göre, bana göre, Kur'an-ı Kerim'i okumadan, Kur'an-ı Kerim'deki hikmet, hikmeti anlamadan, peygamberi tanımadan, e, sadece insan aklının çıkarsamalarıyla, akıl yürütmesiyle ortaya konabilecek bir felsefe, hakikaten kısır, kadük, güdük bir felsefe olacaktır, bir düşünce olacaktır. Düşünce tarihine baktığımızda bundan çok görüyoruz yani. Hem Batı felsefesinde hem e, yakın zamanda ortaya konulan düşüncelerde. Yani bugün artık feminist felsefe diye bir felsefe var mesela. Yani sadece hani e, kadın sağlık ya da işte cinsiyet e, üzerinden seks felsefesi denilen bir felsefe var. E, sadece insanların işte zihninde kendilerini hangi cinsiyete ait hissetmeleri ya da bedenlerinde sahip oldukları cinsiyetin ne kadar değerli olup olmadığı üzerine kurulanmış. Bir takım çok böyle e, kadük diyebileceğimiz görüşlere rastlayabiliyoruz. Dolayısıyla e, ezeli bir hikmetle doğulmamış bir zihin e, böyle ideal bir düşünce oluşturamıyor. E, Ahmet Arslan da bana göre e, buraya takılmış birisi. Merhaba. Anladım hocam, teşekkür ederim. Hı -hı, rica ederim.